arkadaşlar bugün sizden birlikte Ben varsın oynayacağız arkadaşlar şu anda az kişi olabiliriz normalde 6 kişilik ama biz 4 kişi gireceğiz şimdi ben biliyor biliyor biliyor biliyor biliyor biliyor biliyor arkadaşlar uzun zamandır yani yaklaşık bir bir buçuk aydır Ben bu videosu yani daha doğrusu Ben bu video zaten gelmiyordu yeni kulaklık aldım arkadaşlar rampage marka ışıklı mışıklı bir şey güzel sizin için aldım arkadaşlar videolarımı daha kaliteli yapabilmek için şimdi ben burada Gümüş bekliyorum. Ben blue'yum. Şurada green var. Burada aqua var. Aquada adam yok ama. Ben şimdi geliyorum. Benim taktiğim bildiğiniz gibi. İlk önce giderim. Tahtamı çekerim. Sonra üstüne bunları alırım. Ondan sonra böyle tak tak yaparım. Tak yaparım. Tak tak yaparım. Tak yaparım. Adamlar kansın. Düşüyoruz. Lan. Onu da oldu anlamadım. Durun bir dakika. Şurayı kapatayım. Okey, gitmiş ortaya. Ben de gideyim oraya. Şöyle, bu videoda ile Kerem'e gelsin. Kaptan atayla Kerem'e gelsin. Kerem'i de biliyorsunuz, kaptan atayı da biliyorsunuz. O beni körektir. Gel, shoot. Hadi bakayım. O da tahtayla kapları benim gibi. Aha kırdım. Atla atla atla. Tam gelemez o bana. Kırdım Green'i. Hadi hadi 3 5 4 3 2 1 bildiğim bilerek atladım ki gelmesin. Şimdi gelecek o bana ama gelmedi lan. Ah geldi. Aha Yellow geliyor. Nerede lan bu? Kovalıyor onu. Bakın şimdi çiftte combo. Mükemmel. Nazar değdirdiniz ya. Aha Yellow Yellow'un Zaten green'i ben kırdım. Şimdi bir dakika. Şuradan bir bizim şeyimiz var mı? Şurada bir Şimdi yellow'a gitsem mi? Gitmesem mi diye kararsızım. Onun zamandır oynamadığım için de elim hal şu anda biraz şey ısınmamış bir halde. Eğer bu bu elde birinci olursak ama yellow'a o kıramamış. Ben gidelim kıramam. Şimdi de geldim, sizinkileri karıcam. Ne lan? nasıl baktıyolarım. Gel gel gel, yürüyorsun sanki. Gel. Ah mal. Birbirlerine vurdurmuyorum. Abi. Ay dur dur dur dur dur dur dur. Şşş izme ol. ördüm sanırım ha benim dedi kırmışlar Allah belamızı versin sizin. abi evet arkadaşlar bu el eğilmiş olabiliriz ama bir sonraki ele bakın şimdi bakın ne oluyor evet arkadaşlar şimdi ikinci elimize gireceğiz 5 kişiyiz zaten daha deminki elde çok pis yenil yenilmiş çok pis yenilmedim ama Dadım ince elde yenildim. Şimdi fırsımı hepsiniz, hepsini hepinizi öldüreceğim. Ben, Hangi rengim lan ben? Blue. Blue'nin gücü aynen blue. Buradan sıkımlanıyorum. Tak tak tak tak tak tak tak. Bakın şimdi izleyin. Herkes o bir takım yok. Sadece gray yok. Epic mi? Hayır durum. Şimdi ben sana epicli vuruş yapacağım. Bir dakika. Şuradan şunları sıkımlanalım. Hiç bedik atlayamıyorum hızlı atlayış. buna. Evet arkadaşlar şimdi benim Hayal var ya, biz daha bir gidiş yapacağım mı? İnşallah olmayız. İç takımı değil, orayı daha fazla ben bir yandan. Şöyle, küçük bir yana koyalım, gideceğim. Küçük daha koyalım, şu görmesini, küçük daha. İçin. Üf. Çok az kaldı, benim için. Bir de bir de geliyor. Yok. Onu da izliyor. Gitsin, gitsin, gitsin, gitsin. Koş, koş, koş. O orustancak gene gidecek. Biz akulaymışız lan, güle değilmiş. Güleydi mü? O görmez vallahi. Salak. Salak. Salak ya. Bıyalım. Ben de geliyorum oradan seni arkalamaya. Sen düşersen bitmezler. Bu tornado'su olmuşum. o oh, patlattı. Bir taşta iki kuş vurduk. Seni de keseceğim, seni de keseceğim. Benim nereden geldiğimi bile anlayamadılar şimdi. Ben seni keseceğim, sen kaçamazsın. Dur. Ben hiç seni, bu beni anlayamamış. Seni de keseceğim. Bekle. Hayır diyor. Tamam. Gel çim olalım gel. Tamam. Yes. Ha <gülüyor> ha. <gülüyor> Sançık yılmaz. her şeyin bana geldi zaten. Gerek yok. Kaldı üç takım. Kendimi saymayayım. Üç takım aynı Doğru. Şuradan. Tim olmazdım çünkü o beni arkamdan vurabilirdi. Ben arkamdan bıçaklandım çok oldu. Parti izler Sorry, sorry, sorry, sorry. şunu bana verin. Abunda verin. Green suçtum, green suçtum, green suçtum. Suçtığının resmidir bu. Bir site kaldım. Pardon. Bir site. Dikkat dağınıkları. Gördünüz gibi. Şimdi şöyle bir hızlandırılmış şekilde gidelim. Hatta hiç TNT'yi mi harcamasam lan acaba? Allah görmüş mü? Canla katlasam bize bir şey yazar mı? Gel hele gel gel sen beni görmemişsin. Sen beni tanımadın değil mi lan? Ulan ben Yılmaz'ım lan Yılmaz. Al bunu. Üstünde patlatırlar şöyle 15 canı var lan daha. Biz muhtemelen öldük aynı Şimdi o bana gelir mi? girer mi? Girir mi? bakayım Gelmiyor Neredesin lan sen? Ah, tak tak tak Gel gelene bana ok atıyor Lan İki tane ya, okumuydu Şimdi ben şöyle Allah düşürdüm lan Allah ok atıyor bütün her şeyini atıyor bana Şimdi sana bir... Oha, oldu lan. Herifi oynuyor. Bir dakika. Aha bana geliyor. Gel hele gel gel. Gel. Aha geldi. Al bu kadar. Al bu kadar. Al bu kadar. Al bu kadar. Ulan vuramadım. sıçtı, Şerefsiz ya. Uğraştırıyorum. Sattırıyorum. Allah belasını versin. Geberdi gitti ya. Abi baya iyi oynuyormuşum. Elim ısındı ya. İki maçtan sonra. Ne dedim ben size? Kim kaldı lan? Red. Red nerede lan? Şimdi görüyorum. TNT ile iyi patlattım. Onu yapamasaydım gitmiştik. Şöyle iki stek alıyorum. Ah, redi bulduk şimdi tamam karşımızdaki yer red hatta şu taraf ooo redimi gördüm onu o beyzinde gördüm onu ben biz bununla böyle kalırız yoksa Cık, imkanı yok gelmiyor adam ne adam geliyor ne ben gidebilirim çok uzak çünkü abi her seferinde böyle gidemeyeceğim ben yok abi hile bu adam kesin garanti %10 ben ben bu kadar oyun oynuyorum yaklaşık 5 yaşından beridir oynuyorum ben böyle böyle bir şey görmedim. Abi ben bu videoyu burada bitiririm yarım saat uğraşıyorum zaten ben burada kaynamadım. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. On niye yaptık ne? Evet. evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiş olamışım çıkartayım. Ee, bu videonun da burada sonuna gelelim. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir like unutmayın ee, abone olmayı hile edin yada hile zaten. İle nasıl olduğunu biliyorum. Adam red kırılma meylesi yapmış. Orada boş boş geliyor. Neyse. Bu videonun da burada sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay Bay bay.